Merhabalar efendim. Bu videoda bizim mutfağımızın önemli bir grubu yani baklagilleri değerlendireceğiz. Özellikle diyabet, insülin direnci ve kolesterol, kalp damar hastalıkları açısından. Tabii bunun yanında baklagilleri karşılaştıracağız. Yani içeriklerine göre size bir tablo sunacağım. Umarım size birkaç şey gösterebilirim. Akılda kılıcı bilgiler olmasını dikkat edeceğim. Yalnız tabii bizim mutfağımızda çok kullanılıyor diyoruz ama biliyorsunuz bir ithalat var son yıllarda. Ve baktığımız zaman da örneğin kuru fasulyede dünyanın en büyük üreticisinin Myanmar olduğunu görüyoruz. Genellikle baklagil üretiminde Türkiye genellikle ilk 5'te yer alıyor. Mercimekte ise ilginç bir durum var. Çünkü dünyanın en büyük mercimek üreticisinin Kanada olduğunu görüyorsunuz. Türkiye ise 5. sırada yer alıyor. Baklagillerin bir diğer önemli ürünü olan nohuta baktığımız zaman birinci sırada Hindistan üretim açısından, ikinci sırada Avustralya var ve Türkiye'de ilk beşe giriyor. Genellikle baklagil tüketimi bitkisel beslenmeye olan ilgi ve bunun yanında sağlıklı beslenme koşullarını giderek güçlenmesiyle beraber artıyor. Peki bizim Türkiye'de ürettiğimiz baklagil bize yetiyor mu? Hani İtalya'dan bahsetmiştim ya bakın ilginç ve üzücü bir takım rakamlar vereyim size. 2000 yılında biz nouttaki yeterlik oranımız yüzde miş yani fazla üretiyormuşuz. Fakat bu rakam 2018 yılında yüzde düşmüş. Meşhur kuru fasulyemize gelince, bakın kuru fasulyede yeterlik oranımızı 2000 yılında yüzde 95 iken 2017 yılında yüzde 82'ye düşmüş. Kırmızı mercimek o da önemli. Bir baklagil 2000 yılında %97 olan yeterlilik oranı 2018 yılında %89'a düşmüş. Buna karşın bir de yeşil mercimeğimiz var. Yeşil mercimekte de gene aynı tablo söz konusu. %89 olan yeterlilik oranı ise maalesef %46'ya düşmüş. Çok ciddi bir oranda Türkiye o yüzden mercimek ithal etmek zorunda kalıyor. Bütün dünyada baklagil tüketimi giderek artıyor. Bizde 2000 yılında kişi başına 13.6 kilo baklagil tüketimi var iken 2017 yılında bu rakam çok hafif bir miktarda artmış. 14.7 kiloya ulaşmış durumda. Genellikle Amerikalılar çok az baklagil tüketirler. Avrupa ise 10-15'lere kadar doğru ilerliyor. Bizde ise genellikle bu tüketim zinciri içerisinde kuru fasulye ve nohut aynı kalmış. Kırmızı mercimek %50 artmış, yeşil mercimek ise %50 azalmış. İşte mercimekteki kayıp da buradan görülüyor. Demek ki aslında bizim talebimiz düşmesine karşın ithalatımız artmış. Bu da ilginç bir nokta, üretimin yeterli olmadığının göstergesi. Mercimek denilince, Ayşe Baysal'ı hatırlayalım, mercimek teyze, mercimek yiyin diye 1980-90'larda hep televizyonlarda vardı. Kendisini 2016 yılında kaybettik. Evet, şimdi gelelim baklagillerin sağlık açısından özelliklerini değerlendirmeye. Burada acaba hangisi daha iyi derseniz karşımıza çıkacak ilginç bir takım rakamlar var. Baklagiller bizim mutfağımızın önemli bir grubu olmasına karşın et karşısında ve et tüketiminin karşısında biraz geride kalmış durumda. Herhangi bir lokantaya gittiğiniz zaman, özellikle ev ve sulu yemekler yapan lokantalara gittiğiniz zaman hemen hemen bütün lokantalarda bunların olduğunu görürsünüz. Nispeten daha ucuz diye tüketiminin fazla olduğunu düşünürsünüz ama verdiğimiz rakamlar gösteriyor ki Türkiye'de aslında baklagil tüketimi önemli miktarda artmış değil. Hatta Avrupa'nın bizi yavaş yavaş geçmeye başladığını da söyleyebilirim. Amerika'da 5 kilogram olan tüketim 10'a, Avrupa'da ise 15'e doğru gidiyor. Tabii baklagiller dediğimiz zaman bir kere her şeyden evvel en önemli avantajının kan şekeri kontrolünü sağlamasıdır. Özellikle tip 2 şeker hastalığında kan şekerinin kontrolünde çok önemli katkısı var. Bunun yanında kolesterolü düşürmeye de yardımcıdır. Yani sadece baklagil tüketimi kolesterolü düşürmez. Ama ilaçlar ve diğer etkenlerle beraber yardımcı olur. Ve bunun yanında baklagiller, salalının aksine kilo kontrolü için yararlıdır, sindirim için de uygundur. Burada önemli nokta ne kadar yetinizdir. Kolesterol düşürmeye yardımcı dendiğiniz zaman, bir kere soyayı bir kenara ayıracağız. O da bir yandan çok popülerdi. Soyanın kolesterolü düşürmeye yardımcı olma etkisi son derece düşük. Dolayısıyla soyayı aslında bir kenara koymamızda fayda var. Baklagiller denilince bizim aklımıza gelen baklagiller hemen hemen herkesle aynı. Örneğin nohut tüketimi kolesterol konusunda yardımcı. Mercimek tipiki şeker hastalığında yardımcı. Bezelye özellikle insülin direncinin kontrolü açısından faydalı. Fasulyede yine şeker ve trigliserit düzeylerinin kontrol edilmesine yardımcı. Bunları tükettiğiniz zaman düşecek diye bir kaydı yok ama kolaylıkla bunları yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Mercimekte de folat açısından çok zengin olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla herhangi bir şekilde folat eksikliği olanlar baklagil tüketimine ağırlık verebilirler. Günlük tüketim için 20 gramdan 200 grama kadar bir öneride bulunuyor. Bir kaşık yaklaşık 5 gram ediyor. Ortalama olarak bazı yerlerde 30 gram gibi bir rakam verilmiş. Ama bunun biraz daha yüksek olması gerekiyor ki Gerçek faydasını görelim. Yani 10 kaşık kabaca pişmiş bir baklagil tüketimi günlük yeterli. Şimdi bir düşünün lütfen acaba siz en son ne zaman baklagil yediniz? Aslında biz çok tüketildiğini söylüyorum size karşın, maalesef son zamanlarda biraz burun kıvrılmaya başlandı. Bir de bakla tüketimi ile ilgili alerjinin de olabileceğini söyleyebilirim. Bakın bütün baklagilleri böyle sizin için derledim. Kalori, protein, karbonhidrat, yağ, şeker ve lif açısından hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Belki bu videonun en akılda kalıcı olan şeyi olacak. Bakın kalori açısından yani kabaca bir porsiyon 140-150 gram olarak yapılmıştır. En yüksek oran kalori olarak kuru fasulyede 255. Arkasından nohut ve mercimek geliyor. Protein açısından en zengini soya fasulyesi. Soya fosilisinin de niye ate karşı alternatif gösterildiğinin bir göstergesi olarak bu değeri kabul edebilirsiniz. Barbunya karbonhidrat açısından çok zengin. Arkasından kuru fosilya geliyor. Ve bir de şöyle düşünmemiz lazım. En fazla karbonhidrat mercimekte 45 oranında görülüyor. Yağ oranı ise hangisinde fazla diyeceksiniz. Hem mercimek hem nohut da oldukça fazla. 100 gramında 4.2 gram kadar yağ var. Alışkanlık olarak 100 gram diyorum. Porsiyon olarak bunlar ifade ediliyor. Şeker açısından en zengini de bezelye. Bunu da lütfen bir kenara yazın. Özellikle çocuklara bezelye yedirilmesini ben şiddetle öneriyorum. Lif açısından en zengin olanı ise mercimek. Tabii soya fasulyesi ve barbunya hani biraz fiyat olarak da fazla görüldüğü için belki çok tercih edilmeyebilir. Börüceği ise ancak mevsiminde bizim gibi Egeliler çok sever. Öncelikle ben baklagillerin içerisinde bezelyeyi bir numaraya koyuyorum, arkasından kuru fasulyeyi koyabiliriz ve bizim müthiş dörtlümüz içerisinde nohutu ekleyelim ve son olarak da ekleyeceğimiz baklagil ise ne olacak? Tabii ki mercimek olacak. Dolayısıyla bezelye, kuru fasulye, mercimek ve nohut kolaylıkla bulabileceğiniz ve yaygın bir şekilde kullanabileceğiniz baklagiller ve faydası esas. Ve tabii pişirme için çok önemli bir uyarı var. Pişirmede bütün dünyada, özellikle batıda vejeteryan ve vegan beslenmenin giderek güçlenmesiyle beraber genelde yağsız fırında haşlanmış ve aynı zamanda gördüğünüz üzere küçük porsiyonlar halinde tüketilmesi öneriliyor. Evet, lütfen baklagillere dikkat edelim ve onları yiyelim efendim. Çünkü hepsi sağlıklı ve yararlı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.